Abi. Kar ee, yağışı var, yola kapalıdır, mazot halidir, ondan sonra e, Antalya'da mal gelmiyor, nakliye parayı çalmış, e, kamyon önce de 10 milyar falan gidiyor, şimdi 20 milyar, e düşünün, hepsi e, millete yansıyor, milletin cebinden çıkıyor. Yani siz de halden alırken önceye göre de havalı alırsınız. Tabii, e, bayağı fiyat farkı olmuş, patlıcan önce halde 7-8 milyon, şimdi halde 17 milyon, 22 milyon, değişiyor yani, salatalık halde 5 milyonu şimdi 12 milyon. Vatandaş alamıyor valla. Gelip 10 kişi soruyor bir kişi alıyor. Alamıyor. Bize az getiriyoruz. İki tezgah açıyordum. Biz mal bulamadığım için bir tezgah açmış. Şimdi ekonomi kriz olmasa ne zaman olacak? Zaten millet patlamayacak konumuz krizde. Hep kriz kriz. Mazot 16'ya çıkacak haberiniz olsun. <gülüyor> Teşekkür ederim. Onlar çalışmıyor abicim. Malın azlığından dolayı bir de Fiyatların pahalılığından dolayı millet çalışamıyor. Gerçekten e, bu aralar millet çok sıkıntı çekiyor. Alım gücünde baya, baya bir sıkıntı var. E, hep dediğim gibi malın azlığı bir de pahalılığından abicim. Abicim işte aynen kesinlikle nakliyenin çok e, yüksek olması abi. Örnek diyelim Mersin'e e, örnek diyelim 10 milyara araba gidiyordu. Şimdi 20 milyar abi nakliye, mazot, benzin pahalı. Onda dolayı onlar pahalı olduğu zaman bu sefer ürünlere de yansıyor abi fiyatlar. Vatandaşlar baya baya şikayetçi. İnanır mısın bazen adam geliyor. Bir saat pazarı gezir eli boş olarak gidiyor abi. İnanır mısın salatalık yani biz millete diyemiyoruz. Yani fiyatı, bize fiyatını soruyor. Yani pahalılıktan dolayı fiyatını soramıyoruz adamlara. Ya diyemiyoruz salatalık 15 lira. Utanıyoruz vallahi yani. Kesinlikle ağlamıyor abicim. Şu an biz kendimiz iki tane tezgah açıyorduk. Hani bu nedenden dolayı sadece bir tez şu an dört kişiz burada bir tezgah bakıyoruz abicim tabii ki var abi ekonomik kriz olmasaydı şu an haline baksan abi tezgahların yarısı kapalı gelen ürünlerde hepsi pahalı abi milletin alım gücü yok öyle abicim teşekkür ederim. fiyatlar o araba geleceğine bir araba geliyor kardan dolayı artık millet perişan olmuş. Nakliye mesela mazot altı milyon şimdi on beş Pazarın kapalı olması sebebi dışarıdan mal çok az geliyor Ayrıyeten insanlar e, Mal pahalı olduğu için çok alışveriş yapmıyor geliyor Mesela salatalık on beş lira adam diyor yarım kilo var yarım kilosu yedi buçuk lira para Yedi buçuk lira para yani az para değil Bir yani kilo e, Patlıcan otuz lira olmuş dışarıdan mal gelmeyince Haliyle e, içerideki mal pahalanıyor geldi. Pazarcıların çoğu da zaten şu an görüldüğü gibi 30 pazarcı var yok 100-150 kişilik Pazarda 30 kişi açık açık değil yani öyle söyleyeyim Abi şimdi mazot zaten uçtu Bunu herkes biliyor zaten Her gün zam geliyor Üretici zaten Zamların altından kalkamıyor e, Alıcı bu sefer Pahalıya alıyor mecbur araya 2 lira 3 lira da Alıcı dediğimiz komisyoncu oluyor Komisyoncu da ne yapıyor? Manavlara, pazarcılara mal gönderiyor. E, ma pazarcı da ayrıca daha pahalı alıyor. Pazarcı da gelip bu soğukta akşama kadar bekliyor. Bak elimiz hepsi çamurun içinde böyle düzen yapıyoruz. Pazarcı da ekmeğin içine yani sattığım alın içine 2 lira, 3 lira, 1 lira koymadığı zaman e, bu sefer pazarcı da aşk abi. Valla vatandaş artık e, şöyle söyleyeyim vatandaş artık e, kuzu olmuş abi nasıl söyleyeyim sana? Ya artık sesini çıkartmıyor. Alıştı bir kere millet. Yazın biz domatesi 1,5-2 liradan satıyorduk. Şu an domates 6 lira. En kötüsü 4 lira. Abi artık yani milletin yapacak hiçbir şey yok. Ya bakkala gidiyorsun abi dokunduğun şey zam geldi. Pazarda da millet geliyor alıyor. Artık yani insanlar alıştı, zamlara alıştı. Ya elinde parası varsa parasına göre alacak. Parası yoksa alamayacak. Yani yiyecek. Abi aç kalacak. Yani ya borca batacak. Sağdan soldan borç edinecek. Alacak yani. O evi geçindirmek zorunda. Siirt'te oturuyorum, Siirt merkez. Pazarcıyız. Öğrenci e, üniversite okuyorum. Son senem. Mediat e, Mediat'ta okuyorum. Mardin Mediat. Orada me, mezun olacağız yani. E, mezun olunca, diploma alınca elimize bir şey geç, yani bir şey geçmeyecek. Bir sürü insanın hali ortada. Adam KPSS'de derece yapıyor. Sözlü sınavından 55'te bırakıyorlar. Ha. KPSS'de birincilikte derece yapan insanı bırakıyorlar düşün abicim Hani okul okumak artık bu devirde boş Okul okumanın 90'larda hani okul oku hayatını kurtar diyor ya İşte 90'larda okuyordun sen direkt memur oluyordun Ama artık öyle bir şey yok abicim Gördüğümüz gibi ülkenin hali ortada Adam derece yapıyor Söz mülakattan bırakıyorlar